Sevginin Annesi kanalımdan herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle bal kabağı çorbası tarifimi paylaşmak istiyorum. Kış geldiği zaman hepimizin sevdiği tatlılardan birisi kabak tatlısı. Ama sezonun hemen başında alınan kabaklar tatlı yapmak için uygun olmuyor. Yani böyle çok erken sezonda çıkan kabaklardan yapılan tatlı bildiğimiz kabak tatlısı gibi olmuyor. Peki hiçbir şey yapmayacak mıyız? Güzel ve lezzetli bir balkabağı çorbası yapacağız. Doğru uygulandığında çok güzel ve lezzetli bir çorba tarifi oluyor. Yapılışını merak ediyorsanız hemen tarifimize geçelim. Malzeme listesini açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. 3 dilim balkabağı, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, sıvı yağ, tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal. 1,5 litre su, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı et suyu. Öncelikle tencerimize sıvı yağımızı ve soğanları ekliyoruz. Güzelce soğanları kavuruyoruz. Soğanlar kavrulduktan sonra sırasıyla küp küp doğradığımız bal kabığı, havuç, patates ve en son sarımsağı ekliyoruz. 3-4 dakika daha kavuruyoruz. 1,5 litre suyu ve 1 bardak et suyunu ilave edip sebzeler yumuşayana kadar kaynamaya bırakıyoruz. Sebzeler yumuşadıktan sonra çorbayı blenderdan geçiriyoruz. En son sütünü ve baharatlarını ilave edip çorbanın altını kapatıyoruz. Ve servise hazır. Servis yaparken üzerine tereyağı ve kırmızı pul biber kızdırıp servis edebilirsiniz. Servis yaptıktan sonra limon sıkmayı unutmayın. Kıvamı koyu olursa süt koyarken biraz daha sıcak su ilave edebilirsiniz. Kıvam sulu olursa süt ile birlikte 1 yemek kaşığı un um ilave edebilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.